Şimdiye kadar çizgi ve ton hakkında konuştuk. Artık boyalarımızı çıkaralım ve renk üzerine çalışalım. Belki Thames nehrindeki gün batımı hissini istediğimiz gibi yansıtabiliriz. Turner'ın en sevdiği konulardan birine, gün batımına geldik. Çoğu sanatçı gün batımını resmetmekten kaçınır. Çünkü zevkli olduğu kadar da zor bir iştir. Renk geçişlerindeki ustalığa bir bakın. Kızıl gün batımı keskin bir pembeyle çevrelenmiş. Krom sarısının mavi kağıt ve kesin kırmızı üzerindeki yayılışını seyredin. Bunlar liman renklerinde çok alışık olmadığımız şeyler ama o kadar mat kullanılmış ki. Yağlı boyanın vereceği kaliteyi burada da yakalayabiliyorsunuz. Bu renklerle yakalayabileceğiniz bir özellik, gözlerinizi kısarak baktığınızda hepsinin güneşten koptuğunu fark edeceksiniz. Gökyüzü soğuk, orta ton mavi bir kağıt üzerine resmedilmiş. Eğer dikkatli bakarsanız üzerindeki kırmızı boyanın ardından mavi rengin nüfuz ettiğini görebilirsiniz. Bu çok akıllıca ve incelikle düşünülmüş bir yöntem. Birazdan Thames üzerinde gün batımını yakalayabilirsek eğer sıcak ve soğuk renklerle ilgili güzel bir çalışma yapacağız. Ama bunun için bayağı şanslı olmamız gerek. Hem gün batımını yakalamamız hem de zamanında fırçayı elimize alıp resmetmemiz gerek. Evet, bakalım nasıl olacak? Küçük boyutta çizgisel çalışmalar yapmıştık. Tek renkli bir çalışmamız da var. Manzaraya açıklık ve koyuluğuyla e, hakim olmaya çalıştık ve böyle aktarmaya çalışacağız. Güneşin tam ortasında süper bir manzaramız var. Oldukça göz kamaştırıcı, öyle değil mi? Aslında manzaranın çoğu orta tonda resmedilebilir. Merkezde güneş ışığı çizgi şeklinde uzanmış. Tıpkı Turner'ın kızıl gün batımında olduğu gibi. Turner'ın kullandığı mavi kağıda epey benzeyen bir kağıdım var. İlk olarak, manzaranın bende uyandırdığı duyguları yansıtıyorum. Gökyüzü ve suda kullandığım boya onları tek bir parça gibi birleştiriyor. Kızıl gün batımının ön planında koyu renkli bir alan vardı. Turner'ın resminde küçük ve neredeyse belirsiz hareketli figürlerin olduğu yerde. Bir at arabası da var burada sanırım. At arabaları bu renk oluyor. Evet şöyle. Londra'da nereye gidersek gidelim. Buradaki küçük adamların döndükleri yere at arabasını koyuyorum. Çünkü canım öyle istedi. Ön planda koyu yerler oluştukça ve arka planın soğuk renkleri geri plana itmesiyle resim yavaşça oluşmaya başlıyor. Bunun kuruması için beklemem gerekecek. Bir süre ben müdahale etmeden durmalı. Düzgün, yumuşak kenarlar oluşması için boyanın yeterince yayıldığı anı ya da güzel, sert kenarlar elde etmek için boyanın tamamen kuruduğu anı beklemek gerek. Böyle durumlarda aceleci olmak sıklıkla yapılan bir hatadır. En uzakta neler olduğunu anlatmak için ufak bir şeyler ekleyebilirim. Evet, işte şu şekilde, tam da buraya. Bunu daha fazla devam ettirmeyeceğim. Daha fazla ekleme yaparak büyütmenin bir anlamı yok. Daha çok şu an olanları, yani anlık bir kareyi aktarmaya çalışıyorum. Boyaya nasıl yaklaşacağınız konusunda çok fazla şey öğrendiniz. Kızıl gün batımı üzerine birkaç fikrim var. Buradaki küçük güneş ve suya yansıması Turner'ın stüdyosundaki boya pigmentiyle yapıldı. Mat krom sarısı. Büyük ustaya ve güzel günlerin resmine saygılarımı sunmak istedim. Bu rengi güneş ve bugünkü tökezleyen çabalarımızın üzerine yansımasında kullandım. Hadi bu küçük güneşi ortaya çıkaralım. Bulutlarsa sakince gökyüzünde asılı duruyor. Kesinlikle çok güzel.